Bir çiftçi, yetiştirdiği 531 domatesten 176'sını 3 günde satıyormuş. 3 günün sonunda çiftçinin elinde kaç domates kalır? Evet, çiftçimiz 531 domateste başlıyor ve 176'sını satıyor bunlardan. Aslında çiftçi yetiştirdiği domateslerden 176'sını çıkaracak. Çiftçinin elinde kaç tane domatesin kalacağını bulmak istiyorsak, elimizdeki toplam domates sayısından 176'yı çıkaracağız. 176 çiftçinin 3 günde sattığı domatesler. Bu 176 domatesi yetiştirdiği toplam domates sayısından çıkaracağız. Yani soru basit bir çıkarma problemine dönüştü. Bakalım nasıl yapacağız? Bunu aslında paralel bir şekilde yapayım çünkü bu daha ilginç olacak. Sol tarafta alışılageldik. Genelde yaptığımız şekilde yapacağım. Sonra da sağ tarafta neler olacağını, neler olduğunu göstereceğim. 531, 500 artı 30 artı 1 ile aynı şey. 176'yı çıkaracak olursak, bu da önce 100, sonra 70 ve son olarak 6 çıkarmakla aynı şey olacak. Bunu bu şekilde yazdım çünkü 531'deki 5, 500 demek. Aynı şekilde 531'deki 3 de onlar basamağında olduğu için 30'u temsil ediyor. Ve yine 531'deki 1 de birler basamağında olduğu için sadece 1'i temsil ediyor. Evet bu yaptığımız işlemler konuyu, soruyu daha anlaşılır hale getirecek. Evet birler basamağıyla başlayalım. 1, 6'dan küçüktür. Evet, öbür basamaklardaki değerleri de yeniden düzenleyelim. O zaman doğruca onlar basamağına gidelim. Onlar basamağından 10'u ödünç alabiliriz. Bir 10 ödünç alabiliriz. Buradan 10 alacak olursak, burası 20 kalacak. Bu aldığımız 10'u birler basamağındaki 1'e ekleyeceğiz ve bu da 11 olacak değil mi? Birler basamağına 10 eklemiş olduk. Yani onlar basamağından bir adet onu birler basamağına taşımış olduk. Buradan onu alıyoruz. 30 20 oluyor. 1 de 11 oluyor. Böyle bakabiliriz. Okulda ilk öğrendiğinizde insanlar 3'ten 1 ödünç aldığınızı söylerler ve buraya 1 eklememizi söylerler. Ama aslında yaptığımız işlem 30 sayısından 10 sayısını almak ve 30'u 20 yapmaktır. Neyse sonuçta 10'u birler basamağına ekleyince 11 elde etmiş oluyoruz. Aslında her iki yolla da birler basamağına 11 yapacağız. Birler basamağında 11'den 6 çıkarsa 5 kalır değil mi? Şimdi onlar basamağına geçelim. Onlar basamağında 2'den 7'yi çıkarmamız gerekiyor. Ama aslında bu 20'den 70 çıkarmakla aynı şey. 70 de 20'den büyük olduğuna göre, onlar basamağına ekleme, takviye yapmamız gerekiyor. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Burada 500'ümüz var. 500. Buradan 100 aldığım zaman ne olacak? Yüzler basamağında 400 sayısı kalmış olacak. Ve aldığımız bu 100 sayısını da onlar basamağına koyacağız. Şimdi onlar basamağında 20 yerine 120 oldu. Ve buradaki 500'den de 100 gittiği zaman 400 kalmış olacak değil mi? Evet ne dedik? 100'ü onlar basamağına koyacağız. 10 tane 10 değil mi? 100'e eşittir. O zaman buna 10 eklemiş olacağız ve bu da 12 olacak. İlkokulda ezberlediğimiz yöntemi kullanacak olursak 4'ten 1 almış olduk ve bu 1'i de 2'nin önüne koyduk. Ama aslında 500'den 100 alıp bunu 400 yapmış olduk. Sonra da bu aldığımız 100'ü 20'ye ekledik ve bu da 120 oldu. Ama burada 12 yazıyoruz çünkü onlar basamağında olduğumuz için bu da 12 çarpı 10'a eşittir. Onlar basamağındayız. O zaman bunu yazalım. Burası birler basamağı, bu onlar basamağı ve bu da yüzler basamağı. Ve şimdi onlar basamağında üstteki sayı alttakinden büyük olduğuna göre çıkarma işlemini yapabiliriz. Yani 120 eksi 70, 50'ye eşit olacak değil mi? Veya 12 eksi 7, 5'e eşit olacak da diyebiliriz. 5 onlar basamağında olduğu için aslında 50'yi temsil ediyor. Evet, bunu da aynı renkle daire içine alayım. Evet, son olarak yüzler basamağına geçtik. 400 eksi 100. O da 300'e eşit. 4 eksi 1, 3'e eşit ama buradaki 3, 300'ü temsil ediyor. Buradaki 5, 50'yi temsil ediyor ve bu 5'te, bu son 5'te 5'i temsil ediyor. Ve işimizi bitirdik. Sonuç kaçmış? 355. 3 günün sonunda çiftçimizin elinde 355 domates kalmış. Yani bu da 300 artı 50 artı 5'e eşit.